Çocuk ve ergen koçu kimdir? Çocuk ve ergen koçluğu nedir? Biliyorsunuz artık nesiller ve jenerasyonlar arasında adeta ciddi bir iletişim sorunları var. Ve adeta çocuklar, ergenler, ebeveynler farklı bir yabancı dil konuşuyorlar. Birisi kanka diyor, biri kardeş diyor. Ne yapacağız bu durumda? Teknolojinin hızla, sosyal medyanın dev adımlarla ilerlediği bir dönemde çocuk ve ergen konusuna fokuslanan, odaklanan profesyonel koşluk eğitimleri almış kişilerin verdiği bir hizmettir. Derhal çocuklar anlaşılmak, ergenler sosyal ortamlarda özgüven kazanmak, tanınmak, bilinmek, geleceğe doğru iyi bir sosyal çevre... ...kurmak isteyen herkes... ...çocuk ergen koştuğu alabilir. Eğer almazsak ne olur? Çocuğumuza veya ergene... ...canım diyeceğiz, o canın çıksın... ...anlayacak. Tam da bu süreçte... ...nasihat vereceğiz. Belki... ...kulakları sağır olacak. İşte... ...tam bu noktada çocuk ve ergen... ...koştuğu hizmeti... ...profesyonel koştuk yardımı... ...almak gerekiyor. Kimler çocuk... ...ve ergen koçu olabilir? Çocuk eğitimi alanında... ...ergen eğitimi alanında... Koşluk eğitimi alanında eğitimler almış, kendini geliştirmiş, belli bir eğitim seviyesine sahip psikologlar, pedagoglar, sosyologlar, terapistler ve tüm kişisel gelişim profesyonelleri ve koçları çocuk ve ergen koşluğu hizmeti ve eğitimi alabilir ve verebilirler.